Teknoloji Okulu'nun hepinize merhabalar arkadaşlar ben Osman Tufan. Bugün özellikle mobil oyun severlerin merakla beklediği bir telefonun incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Xiaomi'nin yan markalarından biri olan Poco'nun X3 NFC modeli. arkadaşlar Poco ülkemize bir süredir kurumsal olarak hizmet veriyor. Aslında bakıldığı zaman Poco da aynı Redmi gibi Xiaomi'nin yan kuruluşlarından bir tanesi. Yani bu telefonun Xiaomi imzası taşıdığını söyleyebiliriz. Lakin kurumsal kimliğe bakıldığında Poco'nun Xiaomi'den ayrı bir yerde durduğunu söylemekte mümkün. Yani bunu Huawei ve Honor arasındaki ilişkiye benzetebiliriz arkadaşlar. Gelelim ülkemizde kısa süre önce satışa sunulan Poco X3 NFC modeline. Telefonumuz arkadaşlar tasarım olarak günümüzde görmeye alışık olduğumuz modellerden farklı bir yapıya sahip. Şöyle elimizi aldığımızda zaten direkt olarak bu farkı hissediyoruz. Öncelikli olarak telefonumuzun ön kısmıyla başlayalım incelememize. Telefonu şöyle kendinize tuttuğunuz zaman arkadaşlar hem ses açıp kapama hem de power tuşu telefonun sağ kısmına konumlandırılmış... Sim kart yuvamız ise telefonun sol kısmında duruyor. Alt tarafta Type-C girişimiz ve 3.5 milimlik kulaklık girişimiz mevcut. Stereo hoparlör yok bunu da sizlere hemen belirtelim. Üst kısımda herhangi bir girişe yer verilmemiş. Parmak izi okuyucusu ise sağ kısımdaki power tuşunun üzerine konumlandırılmış. Poco'nun X3 modeli arkadaşlar delikli ekran tasarımıyla geliyor. Telefon kutudan çıktığında üzerinde bir ekran koruyucunun mevcut olduğunu da belirtelim. Genel olarak ben delikli ekran tasarımına sahip telefonları damla çentik telefonlardan daha çok beğeniyorum. Çünkü bu telefonlarda genel itibariyle ekran gövde oranı biraz daha yüksek oluyor. Ayrıyeten üst çerçeve damla çentik olmadığı için daha ince bir şekilde bırakılabiliyor. Poco bu modelinde çerçeveleri gayet güzel orantılamış. Yani baktığınız zaman çerçevelerin kalınlığı sizi rahatsız etmiyor. Özellikle orta segmentte üreticiler alt çerçeveyi biraz kalın bırakıyorlar. Poco da yine biraz kalın bırakmış ama... Genele kıyasladığımız zaman Poco X3'teki alt çerçeve kalınlığının hayli ince durduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Telefonun arka yüzünü çevirdiğimizde bizleri dörtlü bir ana kamera modülü karşılıyor. Bu ana kamera modülünde arkadaşlar flaş ışığı da aynı kamera dizilimine uygun olarak yerleştirilmiş. Kamera tasarımının günümüzde görmeye alışık olduğumuz modellerden, Hani farklı olduğunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz genel itibariyle günümüzdeki güncel modellerde kare ya da dikdörtgen şeklinde kurulumlar karşımıza çıkıyor. Poco ise bu modelinde telefonun arka tarafında orta kısma oval bir kurulum yapmış ve bu kurulumun içerisine kameraları yerleştirmiş. Ayrıyeten Poco logosu da arkadaşlar alt kısmın ortasına biraz büyükçe bir şekilde konumlandırılmış durumda. Genel itibariyle toparlayacak olursak telefonun tasarımının gayet ideal ve göze hoş geldiğini söyleyebiliriz. Yalnız biraz kalın olduğunu söylemeliyim arkadaşlar. Yani çok ince bir telefondan bahsetmiyoruz burada. Ağırlık olarak çok öyle fazla el masa da kalınlık açısından biraz fazla kaçtığını söylemek mümkün ki bu telefona bir de kılıf takacaksınız. Kılıfı taktınız mı kalınlık bir tık daha artacaktır. Eğer Foco bu telefonu biraz daha ince yapabilseymiş gerçekten çok muazzam bir telefon olacakmış. Bu bilgiyi de sizlere verelim ve geçelim telefonumuzun ekran özelliklerine arkadaşlar. Bu telefonda 6.67 inçlik bir ekran yer alıyor. Bu ekranda Corning Gorilla Glass 5 koruma teknolojisi kullanılmış arkadaşlar. Tabi burada IPS LCD bir ekrandan bahsettiğimizde belirtmek istiyorum. 450 inçlik bir parlaklık değeri var ve 395 ppi'lik piksel derinliğine sahip olduğunu da belirtelim. Ekran gövde oranının %84.6 olduğunu söylemek gerekiyor. Dediğim gibi %85'e yakın bir ekran gövde oranından bahsetmek mümkün. Eğer bu telefonda damla çentik kullanılsaydı muhtemelen daha düşük bir ekran gövde oranıyla karşılaşacaktık. Burada şu soru gelebilir aklınıza. Neden AMOLED bir ekran değil de IPS LCD bir ekran tercih edilmiş? Arkadaşlar AMOLED ekranın artıları olduğu kadar eksileri de var. AMOLED ekranlı bir telefonda Ekran kırıldığı zaman ödemeniz gereken tahmin masrafı nereden baksanız 4 haneli rakamlardan başlıyor. IPS LCD panellerde ise 250 liraya 300 liraya yani amoliyet ekranın 3'te biri paralara telefonunuzun ekranını yenilemeniz mümkün. Bu bilgiyi de sizlerle paylaştıktan sonra gelelim parmak izi okuyucusunun niye yan kısımda konumlandırıldığına. Malum günümüzde artık pek çok üretici ekran altı parmak izi okuyucusuna geçmiş durumda fakat Hala LCD ekranlarda ekran altı parmak izi okuyucusu kullanılamıyor. Dolayısıyla Xiaomi'nin burada iki seçeneği vardı. Ya parmak izi okuyucusunu arka tarafa konumlandırılacaktı ya da Güç butonunun üzerine koyacaklardı ki güç butonunun üzerine koymuşlar. Bence güç butonunun üzerinde durması daha hoş. Zaten şöyle tuttuğunuzda ele tam olarak oturuyor baş parmağınıza ve telefonu basit bir şekilde açabiliyorsunuz. Parmak izi okuyucusunun gayet başarılı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Bunun yanı sıra yüz tanıma özelliği de var. Fakat yüz tanıma özelliğinde herhangi bir derinlik sensörü vesaire olmadığı için çok güvenli olduğunu söyleyemeyeceğim. O yüzden güvenliğe önem veriyorsanız. Parmak izi okuyucusunu kullanmanızı tavsiye ederim. Ve gelelim telefonumuzun teknik özelliklerine arkadaşlar. Bu telefonu Poco bir oyun canavarı olarak duyurmuştu ki buna bağlı olarak da telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 732 Gaming Yonga seti bulunuyor. Bu Yonga seti 8 nanometrelik bir geliştirme süreciyle üretilmiş arkadaşlar. Yani her 8 nanometrede bir transistör var ve bu sayede ısınma miktarı en aza indirilmiş durumda. Telefonun biz oyun performansını vesaire test ettik. Gerçekten PUBG vesaire gibi oyunlarda gayet başarılı sonuçlar veriyor. Bunu sizlere söylememiz lazım. Telefonda oyunlar için Game Turbo isimli bir kısım var arkadaşlar. Game Turbo'ya girdiğiniz zaman telefon direkt kendisini hızlandırıyor ve oyunları üst seviye bir performansla açıyor. Burada şuna dikkat etmek lazım. Oyunları üst seviye performansla açtığı için normale nazaran ısınma bir tık daha fazla olabiliyor. Fakat... Burada öyle aman aman bir ısınmadan bahsetmiyoruz. Yani biz bunda 2-3 saatlik bir PUBG deneyimi yaşadık. Ve bu deneyim sonunda telefonun sıcaklığı çok fazla artmamıştı arkadaşlar. Bir de bu telefona kılıf taktığınızı düşündüğümüzde sıcaklığı parmaklarınızın hissetmesi biraz daha zorlaşıyor. Dolayısıyla sizi çok fazla rahatsız edecek bir sıcaklıktan bahsetmemiz mümkün değil. Bunu sizlere söylemiş olalım. Tabii Game Turbo olmadan oyunu farklı yani direkt kendi arayüzünden de açabilirsiniz. Fakat Game Turbo'ya girdiğiniz zaman da oyunlar direkt orada gözüküyor ve Game Turbo ekranından dilediğiniz oyunu açabiliyorsunuz. Dediğim gibi burada Game Turbo ile normal açmanın tek farkı Game Turbo'da oyunların biraz daha yüksek seviyeli açılması ki bu da sizin şarjınızın biraz daha hızlı bitmesini ve telefonunuzun biraz daha hızlı ısınmasını falan sağlıyor. Fakat dediğim gibi ısınma dediğinizde öyle aklınıza cay, cay yanan bir telefon gelmesin. Kararında bir ısınma diyebiliriz ki burada belki hani telefonun kalın yapılmasının sebeplerinden birisi de içinde belki özel bir soğutma sistemi kullanılmasıdır. O yüzden kalın olmuştur. Çünkü batarya tarafına baktığımızda da 5160 mAh'lik bir batarya var. Zira telefonun kalınlığına baktığınızda 6000-7000 mAh'lik telefonlarla aynı kalınlığa sahip ki burada az önce de belirttiğim gibi Poco özel bir soğutma teknolojisi kullanmış olabilir. Çünkü bu oyun odaklı bir telefon o yüzden de kalınlığı normal diyebiliriz. RAM tarafına baktığımızda ise 6 GB'lık bir RAM ile karşılaşıyoruz. Orta segment bir model için ideal bir miktar olduğunu söylemek mümkün. Dahili depolama tarafında ise arkadaşlar 128 GB'lık bir dahili depolama alanımız var. Elbette şunu da belirtmek istiyorum ben size 64 GB'lık ikinci bir versiyon da var. Fakat bize gelen bu sürümde 128 GB'lık dahili depolama alanının olduğunu sizlerle paylaşalım. Günümüzde 128 GB'lık dahili depolama alanı normal bir kullanım için hayli, hayli yeterli arkadaşlar. Yani fotoğrafta çekebilirsiniz, oyunlarda oynayabilirsiniz, tonlarca video da koyabilirsiniz. Bu size dahili depolama tarafında herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Ayrıyeten böyle cloud ve benzeri bulut uygulamalarına olan ihtiyacınızı da kesiyor. Ama 64 GB'lık modeli tercih ettiğiniz zaman biraz daha böyle cloud tarafına yani bulut tarafına ihtiyacınız olabilir. O yüzden... Eğer imkanınız varsa alacağınız yeni telefonun mutlaka 128 GB'lik dahili depolama alanının bulunmasına özen göstermenizi tavsiye ederiz. Bu bilgileri verdikten sonra arkadaşlar son olarak deneyeceğimiz kısım telefonumuzun kamerası. Kamera tarafında dediğim gibi 4 ana kameradan oluşan bir modül karşılıyor bizleri. Bu modülün çıkıntısı biraz yüksek. Bu da şu açıdan dezavantaj sunuyor arkadaşlar. Telefonu cebinize koyduğunuz zaman... Arka kısmı eğer bacağınıza denk gelirse biraz rahatsız edebiliyor sizi. Özellikle de dar bir kot ya da pantolon giyiyorsanız bu kamera çıkıntısı sizi biraz rahatsız edebiliyor. Gelelim bu kameranın bize sunduğu özelliklere. Ana kamera olarak 64 megapiksellik geniş açılı bir kameramız bulunuyor. Bu kameranın diyafram aralığı f1.9 arkadaşlar. Bu kameraya 13 megapiksellik f2.2 diyafram aralığına sahip ultra geniş açı kamerası 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Genel itibariyle baktığımız zaman orta segmentteki diğer modellerde de benzer kamera kurulumlarıyla karşılaşıyoruz. Fakat burada şöyle bir önemli nokta var. Genelde ultra geniş açı 8 megapiksel oluyordu. Burada 13 megapiksel bir ultra geniş açı söz konusu. Tabi söz konusu kamera olduğunda rakamların bizim için çok şey ifade etmediğini size defalarca söyledik. Burada önemli olan ne? Bu telefonun canlı çekim performansları arkadaşlar. Şimdi bu telefonla çektiğimiz fotoğraf ve videolarla sizi baş başa bırakalım. Ve Poco X3 NFC'nin nasıl bir fotoğraf ve video performansına sahip olduğunu birlikte gözlemleyelim.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 Sesi ve görüntüyü şu anda bu kamera üzerinden kayıt ediyoruz. Geldik telefonumuzun batarya kısmına arkadaşlar. Az önce de belirttiğim üzere telefonda 5160 miliamperlik bir batarya var. Batarya miktarı gayet üst düzeyde. Yani günümüzde... Ortalama olarak baktığımızda 3000 mAh'lık bataryalar kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla Xiaomi Poco X3 NFC modelinde gayet yüksek bir batarya miktarına yer vermiş. Bu bataryanın aşırı oyun oynadığınız takdirde bile sizi 1.5 gün götürdüğünü söyleyebilirim. En azından benim telefonu test ettiğim süre içerisinde rahat bir şekilde 1-1.5 günlük bir zaman diliminde beni götürdü ki yoğun bir şekilde oyun oynamaya çalıştım ben çünkü malum Foco bu telefonu oyun canavarı olarak duyurdu oyun için özel tasarlanmış bir yonga seti kullandı bakalım dedim tam olarak performansı yansıtabiliyor mu gerçekten de yansıtabiliyormuş yani bu alanda kullanıcılarını memnun edecektir arkadaşlar gelelim son olarak telefonumuzun şarj performansına dediğim gibi 5.160 miliamperlik bir Bataryamız bulunuyor. Bu batarya arkadaşlar kutudan çıkan 33 W hızlı şarj aletiyle yarım saat içerisinde %60 civarında şarj oluyor. Telefonu tam olarak şarj etmeniz ise 1 saat 1 saat 5 dakika falan sürüyor arkadaşlar. Yani sıfır olsun şarjınız. Telefonu şarja taktığınız zaman 1 saat sonra bakıyorsunuz telefonunuz %99 oranında şarj olmuş durumda. Peki bu telefonun fiyatı ne kadar? Hala hazırda bu telefon arkadaşlar Avrupa'da 230 euro civarına satılıyor. Ülkemizdeki satış fiyatı ise 3000 liralar civarında. Yani biraz üstüne ya da biraz altına bulabilmeniz mümkün. Ama Türkiye'de ayrı hazırdır. şu anda bu telefon 3000 liraya satılmakta. Genel itibariyle baktığımız zaman 3000 liralar civarına alınabilecek ideal modellerden biri bence. Eğer böyle oyun tutkunuz vesaire varsa çekinmeden alabilirsiniz. Ama dediğim gibi biraz ağır bir telefon. Bunu da tabii hem içerisinde bulunan soğutma sistemine hem de 5160 mAh'lık bataryaya boşta olduğunu söyleyebiliriz. Onun haricinde... Delikli ekranla gelmesi, arka taraftaki kamera kurulumunun gayet göze hoş olması ve farklı bir kapak tasarımına sahip olması bence telefonun öne çıkan özellikleri arasında. Tabi bu arka kapak tasarımının parmak izini fazlasıyla bıraktığını da dipnot olarak belirtmek istiyorum. Evet arkadaşlar telefonla ilgili herhangi bir sorunuz varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Biz de sizlere en kısa süre içerisinde dönüş yapmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın diyorum ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi rica ediyorum.